Evet arkadaşlar. Bugün size zeytin nasıl yapılır nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle malzemeleri tanıtmak istiyorum. Deniz tuzu. Yanlış anlaşılmasın. Deniz tuzu. Kaya tuzu değil bu. Bildiğimiz deniz tuzu. Evet. Ee, zeytinlerimiz burada. Limon. Tuzu. Yağ. Tabii ki çiçek yağı. Sırı yağ. yağ. tuzunu hazırladık. Şu anda bardakta. Ve 5 kiloluk bidonumuza dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda 5 kiloluk bidonumuzu önce yıkanmış Temelmiş olacak tabii ki temiz olsun. Dolduruyorum şu anda bunu. Evet. Anca ne zeytinlerimizi dolduralım şu anda bidona. Siz kendiniz 5 kilo olur. Per şişeleri olur. Ona göre ayarlarsınız tabii ki. Nasıl isterseniz. Ben böyle tavsiye ettim kendim. 5 kilo olsun diye. Evet fazla doldurmayalım. Şu anda öyle az açık olsun fazla olmasın. Öncelikle bir bardak su bardağı kaya tuzumuzu doldurduk. Ama fazla olmasını istemiyorum tuzlu. Az açık olsun. Tuzumuzu üstüne boşalttık. Az açık bir su bardağı kaya tuz şey pardon deniz tuzu. Evet. İsteyen çay bardağını sabun yağıyla çiçek ya yağı yani doldurabilir yarım atabilir o sizin size kalmış onu da böyle üstüne aktarıyorum onu da boşalttım evet kapağını kapatıyorum evet arkadaşlar bunu böyle kapattıktan sonra Böyle oynatalım böyle ki birbirine tuz içinde işlesin her tarafa. Fazla doğru değilsiniz ki birbirine işlesin. Tuzlar her tarafa dağılsın. Gördünüz gibi tuzda nereye indi gördünüz mü? Aşağıya doğru dağıldı. Bunlar ne yapıyoruz? Şu anda böyle kapattıktan sonra Herhangi nereye koyarsanız tabii ki o size kalmış. Koyduğunuz yerde arada böyle koyacaksın. Dikey koymayın. Arada bu şekil sallayın. Çevirin yani. Bu şekil. Zeytinlerimiz daha da lezzetli ve daha da hepsi birden aynı anda olacaktır. Ama e, bu bilgiyi tabii ki diyeceksiniz ki sen nereden aldın? Bu bilgi zeytin aldığım köyden arkadaşlar aldım. Aynı böyle bize tavsiye etti. Adamlar zeytinlere devamlı kendileri yapıyorlarmış. Kendileri satıyorlar. Kendi tarlalarından çıkıyor. Şu anda aynı aldığım bilgiyi size aktarıyorum. Herhangi size bir yardımım dokunursa faydam olduysa ne mutlu bana. Evet. Bunu kaldırdım. Buraya koydum. Ve 5 kiloluk su pet şişeleri var. Bu 5 kiloluklar. Bunu doldurmak Tabii ki biraz zaman alacak. Bunu nasıl dolduracağım bilmiyorum ama yavaş. Bunu da dolduruyorum şu anda. Şu bidonlar olsaymış iyi olur. Bu biraz sıkıntı. Doldurulması. Eee evet, bir huni olsaymış güzel olurdu aslında. Şöyle şunu huni diye kullanabilirim ama Zeytin geçer mi geçmediğini bilmiyorum. Aslında güzel olur geçerse. Tabii ki geçmez. Olmaz. Bu da tabii ki bizim peçete şey görmesinler evdekiler. Evet, dolu alım böyle. İşimiz iş şu anda. Nasıl dolu bilmiyorum. Aslında çok zor olacak böyle. Ne çare bulmam lazım. Arkadaşlar bir duydurdurmam lazım. Bir iki dakika. Arkadaşlar kendimce bir çare buldum ama pet bardağının arkasını kestim. Ve getirdim. Buraya oturtturdum şu anda. Onu gibi kullanacağım şu anda. Evet oldu. Tabii ki yavaş yavaş acele edeceğiz. Wow, bu güzel oldu. Aklınızda bulunsun. Pet bardağı kesin fon indirtiğine kullanabilirsiniz. Hadise arada sıkışmıyor bu kadar da Evet, gördüğünüz gibi bir şey aradı. Hadi Evet. Doldurmaya devam ediyoruz. Pet bardak işe yaradı. Aklınızda bulunsun. Onu bulamazsınız. Aniden. Olur ya. Bulamadığınız zamanlar pet bardakın az daha da geniş tabi ki. Onu arka kısmı kestim. Şu anda gördüğünüz gibi şu şekil güzel doluyor. Koli gibi kullanıyorum. İlla bir Az kaldı dolmak üzere ama Tabii ki çok zahmet de bunlar azıdar yavaş yavaş oldu bu arada beğenirseniz Bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Evet. Görüyorsunuz. Çok rahat oldu ama ağzı geniş olsaymış çok güzel olacaktı. Ama bunlar tabi çıkardığımızda buna ne yapacağız yemek için bu şekilde çıkaramazsınız. Videonu keseceğiz. Geniş bir videonu boşaltmak için ona aktaracağız. Böyle şeyine geldi kıvamına geldiğinde üstten böyle keseriz bir donu. Azı geniş bir bidona aktarız, Yoksa olmaz yani çıkmaz. Çıkar ama uğraştırırız şey gerek yok. Evet. Fazla doldurmayacağım. Bu kadar yeterli herhalde. Evet. Unutmayın. barda böyle arkasını keselim. Al size bir honiye. Evet. Evet. Şurada bir şey unuttum. Aklıma şimdi geldi. Bu bidona tabii ki limon tuzunu atmadık. Bir evet. Çay kaşığı limon tuzu da atalım ki limonlar erimesin. Sert tutsun. Evet. Buna da unutmadan önce bir limon tuzu atayım şuna da. Evet limon mu buna attım. Sıra geldi. Evet. Tuzu ayarlı atıyoruz. Hep bir ayarda olsun ki ben kendim bir bardak fazla doldurmuyorum. Ağzı açık. Ve aynı bu yöntemi kullanarak boşaltacağım şimdi. Evet. Deniz tuzu unutmayın arkadaşlar. Ha öbürü olmaz mı? Olur tabi ki. Olur ama bilgi aldığım yerlere göre bana söylenenler söylüyorum şu anda. Daha güzel oluyormuş. Nezzetli. Ve hem erimezmiş. Öyle denildi. Bilgiyi baya güzel bir yerden aldım. Evet şu anda gördüğünüz gibi sıvı yağını da tam doldurmuyorum. Fazla zaten kendileri yağlı. Evet. Aklınızda bulunsun. Videoları her gün. Bu yağını da ayırıp kenara alalım. Her gün, her gün böyle yıkayabilirsiniz. Yağını. Her taraf ayılık kızarır yağ konu demosu diye. Kimisi olur kimisi olmaz. Sonra tuzsuz görüyoruz. Sonra tuz bulaşmaz. Gördüğünüz gibi tuz. Bayağı işledi içine. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tuz. İçine işledi. Yani her bir böyle dikey koymayın. Böyle yan koyun. Her gün böyle yuvarlayın. Böyle atası i̇şte. Eskiden sida iyi ayar yapalım. O da iyi. Ar böyle kaldırıp yapabilirsiniz. Böyle tiker koyarsanız olmaz. Neden olmaz? Tuz hep altta kalır. Ya hep altta kalır. Üsttekiler mağdur kalır. Olmaz. Yani bu şekilde. Daha güzel. Evet. Görüyoruz. Bu da böyle hazır. Şu anda gördüğünüz gibi iki bidonu. Şu anda tamam. Evet. 5 kiloluk bir bidona bir su bardağı deniz tuzu. Unutmayalım. Deniz tuzu. Çay bardağı ister doldurun. 5 kiloluk bidon için ister yarım. O size kalmış. Pek önemli değil yani. Sıvı ya, yani çiçek ya ve limon tuzu bir kaşık fazla atmanıza gerek fazla atarsanız zeytinler çok sert olur. Bir kaşık atarsanız tamamdır. Ama öncelikle zeytinlerimizi yıkayalım. Güzel bir şekilde yıkayalım. Tertemiz. Sular da gitmiş olsun. Ve yıkadıktan sonra bu şekilde vurursanız 2 ayda, 3,5 ayda yenilme kıvamına geliyormuş. Ben de bilgi aldım. Size aktardım. Eğer beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Şakir Üzümcü. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileyim. Şu anda akşam olduğu için hayırlı akşamlar dileyim size.